Bugün 9 Nisan 2022 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay sabah saatlerinde Koç Burcu'ndaki Güneş ile dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Yeni ay enerjileri görünür hale gelirken yeni girişimlerin ve düşüncelerin netleşmesi mümkün. Sabah saatlerinde duygu ve düşüncelerimiz arasında bazı çatışmalar oluşabilir. Karşı cinsi ilişkilerimizde de dengeli olmakta fayda var. Öğleden sonraki saatlerde ay Balık Burcu'ndaki Jüpiter ve Neptün ile üçgen açı yapacak. Roสตal enerjiler güçlenirken sevgi, şefkat, yardım, şifa temaları da güçlenebilir. İyimser ve güvenli hareket edebiliriz. Durumlara daha geniş perspektiften bakmamız, vizyoner olmamız mümkün. Çevremizle iletişimde de empatik olabilir, yeni bağlantılar kurabiliriz. Elimizdeki kaynakları en iyi ve verimli bir şekilde kullanabilir, değerlendirebiliriz. Yapacağımız alışverişlerde de uygun fiyata kaliteli ürünler bulabiliriz. Akşam saatlerinde yengeç burcundaki ay, koç burcundaki Merkür'le dik açı yapacak. Zihinsel hareketlilik artarken huzursuz hissetmemiz ve yakın çevre ilişkilerinde bazı anlaşmazlıklar ve memnuniyetsizlikler hissetmemiz mümkün. Gece saatlerinde oluşabilecek iletişim ve ulaşımdaki gerginliklere karşı temkinli olmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.